Örtvöy'de şu an için hisse senetleri Dagi, Papilyon ve Sanko hisse senetleri. 5300 lirayla başladığım hesap şu anda 11.281 lira. Benim açımdan gayet güzel bir ilerleme. Geçtiğimiz hafta neler yaptım ona bakayım. Hisse hareketleri. Sadece Dagi hisse senedini satmışım. 250 lot o kadar. Başka da bir işlem yapmamışım. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu kısımda nakit değil de hissesi nedeni yatırmaya çalışıyorum ama alım işlemi gerçekleşmiyor. Yani belirlediğim fiyatlara gelmiyor. O yüzden de nakit kısmı biraz şişti. Bunu da belirtmiş olayım. Nakit işlem listesini de göstermiş olayım son bir yıllık. Hesabı açtığımda yatırdığım miktarları haricinde bir para ekleyip çıkarmam söz konusu değil bu durumuna tekrar gelelim. Tabii burada bu miktara 5300 lirayı tip hissine yatırarak gelinemez miydi? Gelinebilirdi. Ama şu var. Genel olarak söylüyorum bunu. Hisse senedlerinde bir hedef koyduğumda o hedefin ne kadar sürede gerçekleşeceği hakkında ne yazık ki bir öngörde bulunamıyorum. Yani %2 3 bir haftada gerçekleşecek şeklinde bir öngörde bulunmak bu üste fiyatı 5 kat artacak bir yılda demekten daha kolay geliyor bana. O yüzden de alım satımlarla ilerlemeyi benim yapımalı psikolojime daha uygun olduğunu düşünerek hareket ediyor. Excel portföy takip programından bakacak olursam da karşıma başlangıçtan itibaren %112'lik bir ilerleme çıkıyor. En son videoya göre de %2,5'lik bir ilerleme. Grafik ilerlemesi yönünden de başlangıçtan itibaren Portfolü'nün ilerleyişi. Parasağlı olarak. Karla kapanan haftaların, zararla kapanan haftaların görünümü bu şekilde. Aki ve kar ilerlemesi de aslında fazla da bir şey kalmadı. İlk yıl için 3x yani 5 bin lirayı 15 bin lira yapmak benim açımdan yeterli. Bakalım bakalım ne olacak, zaman ne gösterecek. İlerleme takvimine göz attığımda 39. haftada oluşması gereken değeri 34. haftada ulaştığımı görüyorum. Bu da gayet güzel. Programın önünden gitmiş oluyor. Aslında daha 18 hafta var. Bazı riskler alınabilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Tüm borsada bir düşüş oluşması durumunda işler ne yazık ki istediğim gibi gitmeyecektir. Yani burada 18 hafta var diyerek ipin ucunu salmak yanlış olur. Bakalım bakalım. Zaman ne getirecek, ne götürecek? Her sene sermayeyi 3'e katlamam. Beni 10 yılda belli bir seviyeye getirecektir. Tabii para büyüdükçe oluşan olaylarda değişecek. Yani burada belki de 3. yıla geldiğinde ya da 4. yıla geldiğinde bir %10'luk kayıp benim bu seneki tüm kazancım kadar olacak. Parasal olarak söylüyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Mesela burada bir da giden 290 not aldık. Hani bir arkadaş yorum yapmış Excel takip programının altına. İşte 200 not aldık. 90 notunu sattık. Geriye 200 notumuz kaldı. Geri 90 not aldık, maliyetimiz niye düşüyor falan. Halbuki aynı fiyattan alıyoruz falan gibi bir şey söylemiş. Şimdi arkadaşlar bir alım satım olayı devreye girdiğinde sizin orada gerçek maliyetiniz bu sütunda yer alıyor. Yani bu kısımda değil. Alım satım yapmadan sadece alımların ortalaması bu kısımdadır. Sütun olarak söylüyor ama alım satım olduktan sonra gerçekte eğer ki karla kapatıyorsanız işlemi maliyetiniz düşecek yani maliyet dediğimiz ne aslında bizim başa baş noktamız yani 110 tane ürünü 100 liradan alıp sonra 100 tanesini 110 liradan sattığımızda elimizde kalan 10 notun maliyeti bize sıfır olacak yani bu tekrardan maliyetimiz sanki 100 liraymış gibi olmayacak 10 tane not için. Ve bunu da tekrar söyleyeyim yani seçtiğim hisse senetlerinin bana maliyeti genel portföyümde sıfır arkadaşlar. Ben hep kazandığım paraları bu favori olan 20 tane hisse senedinden kazandım. Bir nevi tüm hisse senetlerine bakamıyorsunuz. Bir de şu hayaller içerisinde değil, hani kendi adıma söylüyorum bunu. İşte bu şirket yeni sasa olacak, 500 kat artacak ya da Türkiye'nin Amazon'u bu şirket falan öyle beklentilerim yok bu Çünkü ortada gerçekler var. Gerçekleri bize ne söylüyor Borsa'nın grafiği açın bakın yani şu anda içinde bulunduğumuz rally gibi kaç defa rally yaşamış Borsa 15 yıldır falan bu işlerle uğraşıyorum desem Hep topu 3 defa 4 defa onun haricinde hep düştüler hep düştüler yani Kendi adıma bu yükseliş devam etsin böyle ve sistemde bu şekilde %2 işte bazen günlük bazen haftalık kazanmaya devam edeyim yani 30 rally'si var belli yani şu anda ama tabi bu rally içerisinde bu hesap için söylüyorum niye rally'den birkaç tane hisse senede almıyorum. Vyop'tan zaten alıyorum yani benim için ya da satacağım olduğunda Viop'u kullanıyorum. Biz 30 hisseleri için böyle bir fırsat var. Hani onu da ben fırsat olarak görüyorum. Ne kadar kaldıraç oranları düşmüş de olsa yani biri onlardan biri 3'lere 5'lere geri çekilmiş de olsa Halen bir tane hisse parasıyla 5 tane alabiliyorsunuz. Ya. Ona da burada değinmiş olalım açıklık getirmiş olalım. Bazı arkadaşlarım söylüyorlar ya kanalda da işte biz 30 hisselerinden alsan satsan biraz hızlı gitsem falan filan. Yani Vyop'tayken bir de gidip buradan almak şey geliyor bana. Ha, Vyop'ta satsam burada alıma geçeriz. Yani hece etmiş oluruz pozisyonu. Oradan bir lot satarız. Buradan 100 lot alırız deriz yani. Kar zarar deriz. Dengelenir. Ama bu karı var. Hem oradan alıp hem buradan almak tamamen riski katlamak olur yani. Zaten kendi adıma yeterince risk aldığımı düşünüyorum işlem yaparken. de bunu artırmak, riski artırmak yersiz olur diye düşünüyorum. O yüzden yani biz 30'dan ise senedi almıyorum. Zaten yükseleceğini ya da düşeceğini gözüm kesiyorsa yok diye bir şey var ya. Yani. Baştan göre %1 12 kar gayet güzel. Büyük miktarlara küçük karlarla 1-2-1-2'ye ulaşacağını düşünüyorum, portföyüm. Tabii yıl sonuna şöyle de bir şey karşımıza çıkabilir. Hani burada Şubat'tan Şubat'a gibi görünüyor da yani hedefimi Ocak'ta ulaşırsam 2023 için öyle bir şey yaparım. Belli bir miktar hedefe ulaştıktan sonra yok kısmına da yine açmış olurum. Buradaki kazandığım parayla riske edeceğim tutarla oradan ilerlemiş olurum. Bunu zaman gösterecek. Bakalım neler yapabileceğim. Can Maynard Keynes diye bir amcamız var. İsmini doğru telaffuz edemeyebilirim. Şimdi uzun vade kavramı olaylara bakışımızı yanlış yönlendirir. Çünkü uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız diyen bir iktisatçı. Ben aynen bu görüşe sonuna kadar katılıyorum arkadaşlar. Fiyatlar uzun vadede dengeye gelir. Ama ne yazık ki o kadar yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum ya da istediğimiz seviyelere fiyatların gelme süresinde ölümü dirimi olacağımızı bilemiyoruz. Bu amcamız bir iktisatçı. Radikal fikirleri var. Hani genel iktisat teorilerine falan karşı çıkmıyor ama aykırı tezler de sunuyor. Bununla ilgili bir şeyler okumak isteyen varsa internetten araştırma okuyabilir. Ama dediğim gibi ben sadece uzatı muhteremin uzun vade kavramı olaylara bakışımızı yanlış yönlendirir. Çünkü uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Bu sözünden bayağı etkilenmiştim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Geçtiğimiz hafta olan birkaç tane olay var. Bunlardan da bahsedeyim. Öncelikli olarak Standart porsun Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili bir haber var. Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B artıdan B'ye indirdiği, kredi notu görünümü ise negatiften durağına çevirdiğini açıklamış. Tabii bizim borsamız falan buna dikkat ettiyseniz hiç olumsuz bir tepki vermiyor artık. Buradan çıkacak sonuç da şu. Eğer ki güçlü bir trend varsa haber akışları negatif de olsa trende fazla da bir tesirde bulunmuyor. Bir de bunlar alışılmış haberler artık durmadan kredi notumuzu düşürüp durdukları için. Bir başka olay da kredi susi muhabbeti dedikoduları. Şimdi kredi susi biliyorsunuz İsviçre bankası ama biz bunu nereden biliyoruz? Viyop'taki satışlardan biliyoruz. Tam böyle borsa şahlanacak edecek derken Viyop'ta bir satış koyuyorlardı ya da bir açığa satış işlemi gerçekleştiriyorlardı piyasalarda. Bank of America, kredi susi, Meril teyzemiz bunlar bayağı çoğu kişinin o cana dikmişti. Bunun şimdi risk primi %15 artmış. Bankanın kredibilitesi bozulmuş. Yani haberlerde hep bunlar var. Bu bizi nasıl etkiler? Sonuçta bu bankada parası olanlar düşünsün. Öyle düşünüyorum ben. Hani büyük batarsa yanında küçükleri de götürür tarzında bir şey düşünüp de şey yapacak durumda değilim yani. Çünkü açığa satışlarla vakti zamanında bu şirketler ya da Viyot'taki satışlarla birçok yatırımcının canını yaktılar. Neyse. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de Bayağı popüler bir laf var. Bir insanı batıran şey bat, hani parasının bitmesi, tükenmesi değil. O adam batıyor şeklinde söylentilerdir. Söylentiler, dedikodular da bana kalırsa gerçeğe de döner yani. Öyle düşünüyorum ben. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.